Herkese. Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün yönetim botuyla karşınızdayım. Evet, duydunuz, yönetim botu ve toplam komut. Yazım zaman. Toplam komut. yazdığım zaman. Botta bulunan komut sayısı 29. 29 komutlu yönetim botu ve sadece yönetim değil. Hemde kurucu kokuları içeriyor. Gelin bakalım hadi geçelim botumuza. Evet yardım yazıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bir koca bir menü açılıyor. Bakın burada jail sistemi, engel sistemi, sonucu koruması, moderasyon her var. Bakın bakın her şey var. Gördüğünüz gibi önce size jail göstermiş göstereceğim. Jail farklı güzel bir şey yaptım. Jail dediğim zaman Birine etiketle diyor. Tabii ki de e, sizde farklı bir şey diyecektir. Ben hemen şey yapalım abi. E, şuradan. Bu arada da sıkın arkadaşlar. Siz dosyayı aldınız ya. E, bu arada şunu da söyleyeyim. Bu dosya glitchte kesinlikle çalışmıyor arkadaşlar. Onu da bildiğim. Siz dosya aldınız ya. Kesin şuradaki çok nevralizasyonu silmeyin. Eğer burayı silerseniz botumuz çalışmaz arkadaşlar. E, hemen abi. Burayı sildim. Pardon. E, burayı sıfırladım Ve e, şimdi bakıyorum Logo burası, database.j aslında e, Artık şey olacak abi, heh tamam Geal dedim Geal rolünü bulamadım, gibi. hemen geal rol ayarlıyorum e, Web yetkili dedim Pardon, pardon Geal, ee Rol Ayarla Evet Web yetkili Jail Yetkili Ayağla Et kuruş Jail not. Ayağla Et Pardon Evet Eee şimdi Hemen e, şöyle alınacak rolü de Kullanıcı J ile atıldığında alınacak rolü de Bakın kullanıcı J ile atıldığında alınacak rol erkek Kullanıcı J ile atıldığında verilecek rol evi ve Evi Şimdi bot botrol üstünde değil mi? Bakalım. Aynen üstünde. Evet bakalım. Hemen J ile. Dört saniye. Evet, dedim Ve kullanıcı Jeyla Atık rolünü var. Jeyla süresi bittiğinde arkadaşlar Direkt alınacak rolü veriyor. Böyle güzel bir şey yaptım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Bunun için 1 saat uğraştım. Ee, özellikle yetkili rol ayarlığı için de bayağı uğraştım. Hemen ban dedim. Yetkili rolü ayarlanmamış diyor. Çık ondan sonra sa sa as falan bunlar da hep abi sa as hata verdi de vermemiş neyse bunlar da hep arkadaşlar yetkililer istiyor yani yetkililer onu ayalamasınız bir nevi otu kullanamayacaksınız demek oluyor arkadaşlar evet hemen yetkili rol et kurucu diyelim ve y ver et krom dediğim zaman bir dakika abi, ye ver. Allah Allah, uzunmuş. Ha yetkili rol is not night diyor. Ne yapacağım ben halledeyim biliyorum arkadaşlar. Evet abi bir harf hatası yapmışım oldu. Hemen tekrar ye ver. Chrome dediğim zaman e, veremedi, olmadım yani. Ha, machine permissions diyor. Tamam yetkili karşılamıyormuş. Tamam e, ben mesela abi. Atıyorum ben birine şöyle başkasına kendim bulduğum rolü veremiyorum ya O zaman abi hemen şöyle yetkili rol Et mesela neler var şeyin üstünde Admin var Admin var yani. Admin yapalım Admin de bir şeydir Et Admin yapalım Bir dakika ya Yetkili rol et Admin Lan bu tür yeniden bahsetmeyi unuttum ya? off Hep böyle şeyler bu tür yeniden bahsetmeyi unutuyorum ben <gülüyor> Neyse Evet yetkik rol, et evet, admin dedim Ve benim ee gver komutunu kullanmam için ee, Benim admin rolüne sahip olmam gerekiyor ve sahip değilim pardon Ben komucuyum ya gver chrome dediğim zaman Chrome abi admin rolüne getiriyor Admin rolüne getiriyor daha şöyle de yapalım Sana benim verdiğimi düşünüyorsunuz bot yapalım Yetkili rol at bot Yetkili rol at bot Bir ver Chrome Dediğim zaman Chrome Gördüğünüz gibi rol verdi Yani bu kadar gost arkadaşlar Tekrardan notta ya yapım yazıyorum Ve gördüğünüz gibi jail'ı göstermiştim Caps Engel, Ever Here Engel Bunları zaten kovoylamıyorsunuz Kiklog var. Ee, yetkilerim var. Yetkilerim. Yetkilerinizi gösteriyor. Şunu ayrı atıyor arkadaşlar. Yani, başka bot olmamasını dikkat edin. Ee, Kiklogu göstereceğim. Kik. Ha yetki önüne sahip olmasın diyor. Pardon. Ee, Şeyde şey diyordu. Yerlerde admin e, yöneticiye sahip olması diyordu. Hemen şöyle kiklog at bot.com ya yani, ah, botlog. Bot komut yapacağım. Etiket rolüne sahip olmasın mı? Ben de sana bir etiket rol var da. Ha, bot yaptık ya. Doğru, bot yaptık hep ya biz etiket rolüne. Ya. Unuttum. Eglow, et bot komut. Bir dakika niye olmuyor? Eglow. Ha, anladım. Aklar iş. Şu hatayı ben hep unutuyorum arkadaşlar, farklı komutları eklediğimde, ama hatayı hep unutuyorum. Tekrardan e, yaptığım zaman ki hata veriyor. Bu komutu ben bir dertliyim abi. Diglob'dan, kusura e, bakmayın ya, hazırlık isteye tamam Oldu. Ben böyle bazen iki tomunu yapıyorum ya. Tamam abi kiglog at e, boot komut diyorum ve gördüğünüz gibi ayarlıyor. Hemen şöyle kig show um yazıyorum. E, aynen yetki durumdakileri banlayamıyor. Hemen şöyle anladım. BNF aynı mı? O ne lan? Bir dakika ben hadi geliyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi kısaca komut böyle. Bunlarda birazcık sıkıntı var artık ona da kusura bakmayın. Siz yeni komut eklersiniz artık. Neyse. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar burada hani bir sürü şey var ben bu tur için bir gün ulaştım arkadaşlar. Dediğim gibi yani baya da e, uzun sürdü açıkçası yetkili rol için kendi yaptım bir de kendim yaptım okuldu yani ben yazdım baya bir uzun sürdü arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın kalın e, bir hitapta lisansıdır yani çalıp e, yayınlamaya kalkmayın. Dereğini yaparım. Lisanız zaten altı yapar. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.